Evet. Peki bazen karında da şişlikler olabiliyor. İzleyenlerimizin birçoğu da bu sorunla karşılaşmış olabilirler hocam. Karın şişliği neden olur? Burada bir ağrı bulgusu var mıdır? Şimdi az önce de söylediğim gibi irritable barsak sendromu ya da mide ile ilişkili gastrit olsun, ülser olsun bu gibi durumlarda safra kesesi taşlarında olduğu gibi Yine e, sindirim sisteminde gaz oluşumu da ağrı ile birlikte oluşabilir. Evet. E, bu o, durum özellikle e, bunlara bu, yani ağrı ve şişkinliğe bağlı e, bulgulara, bir de kusma ya da e, gaz ve dışkı çıkaramama gibi durumlar eklenirse ve karın şişliği ilerleyici boyuttaysa. Bu da akut karın bulguları olarak dediğim gibi e, acil e, durum gerektiren e, bir duruma işaret edebilir.